Başak Burcu kadını Nasıl Tavlanır? Başak Burcu Kadınları detaylar ile çok alakalıdır. Her şeyi en ince detayına kadar öğrenmek, araştırmak, bilmek isterler. Onlar için ayrıntılar oluşturdukları bütünden çok daha önemlidir. Bu nedenle herhangi bir problem olduğunda size ayrıntı gibi görünen her şeye odaklanarak sizi o ayrıntı üzerinden eleştirebilirler. Eğer onlarla beraber olmak istiyorsanız bunu öğrenmek ve ayrıntılara da dikkat etmek zorundasınız. Bu tut temizlik konusunda da göstermek zorundasınız. Temizliğe de çok dikkat eder. Başak Burcu kadını eleştiri yapmaktan çok hoşlanır ve bu nedenle onun eleştirilerine karşı koymayın. Bunu problem haline getirmeyen erkeklerden daha fazla hoşlanır. Hatta onların eleştirilerine katlanamayan erkeklerden hoşlanmazlar. Eğer bir Başak Burcu kadınına aşıksanız eleştiriye ve kendinizi bu eleştiriler doğrultusunda değiştirmeye, geliştirmeye açık olun. Başak Burcu olan kadınların çok iyi bir mizah kafasına sahip olduklarını, çok üst düzeyde espri yetenekleri bulunduğunu söylememiz lazım. Onlar zaten sıkıcı olan günlük hayata mizah yetenekleriyle renk katmaya bayılırlar. Eğer karşılarında onları anlamayan ve esprilerini alt altta alamayan bir insan olarak bulunursanız, sizinle hiçbir zaman istediğiniz, arzu ettiğiniz şekilde yakınlaşmazlar. İsteseler de bunu yapısal olarak beceremezler. Başak Burcu kadını sabırsız erkeklerden haz etmez. Özellikle kendisine yaptıklarına tahammül edebilen erkeklerden hoşlanır. Onlara göre aşkın bir numaralı kuralı budur. Kişiler eğer bir beraberliğe başlamışsa bu bir takım sorumlulukları beraberinde, beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların başında da birbirine karşı sabırlı, anlayışlı olmak gelir. Başak Burcu kadını özellikle dürüst ve olduğu gibi davranan, olduğu gibi görünen, bu şekilde yaşayan erkeklerden hoşlanır. Eğer karşısındaki kişiyi elde etmek için her türlü karakterlere bürünen, olmadığı gibi görünmeye çalışan ve en önemlisi yalan söyleyen biriyseniz başak burcu kadınlarıyla pek şansınız olamaz. Sizin yapmacıklığınızı, oyununuz ve yalancılığınızı hemen anlar. Sizden hemen uzaklaşır ve o kopayı bir daha asla size açmazlar. Başak burcu kadını yaşadıkları aşkında ölçülü olmasını ister ve bekler. Hayatının her alanında olduğu gibi burada da aşırılıktan, müsriflikten hoşlanmaz. Eğer bir Başak Burcu kadınıyla beraber olursanız, ilişkinizin daha gününde canımcı cicimci cici olursanız, boynunuza atlamasını ve sizi deli gibi sevdiğini söylemesini isterseniz bunu beklemeyin. Onlar realistir, gerçekçidir ve ayakları yere basan kadınlardır. Eğer ölçülü dikkatli olamazsanız sizden anında uzaklaşır. Başak Burcu kadını etkilemek için her zaman rehberlik ve öncülük edin. Fakat bu konuda fazla ısrarcı olmayın. Başak kadını oldukça utangaç, çekingen bir yapıya sahip olduğu için onun ilk atımı atmaya ikna olmasını beklerseniz sonsuza kadar bekliyor olursunuz, daha da beklersiniz. Aynı zamanda baştan çıkarma taktiklerinizin oldukça güç algılanan ve sağdan iddikli olması gereklidir arkadaşlar. Başak kadınına onları elde etmek için fırsat kolladığınız izlenimini verirseniz sizden her zaman kaçar. Bu kadınların tehdit edilmiş gibi hissettirmeden ilgisini çekmenin en güzel akıllıca yolu tavsiye, düşünce ve yardımlarını istemektir. Gerçekçi ve mantıklı başak kadınları bir şeyleri tamir edip düzeltmeyi sever ve çevresindekilerin yardım isteklerine geri çevirmezler. En iyisi bir başak kadınını baştan çıkarmaya çalışırken sakin olun. Onu önce arkadaş olarak kazanmaya özen gösterin. Başak kadını mükemmelliyetçidir. Bu yüzden onu etkilemek için olabildiğince kusursuz görünmeniz gereklidir. Temiz ve düzenli görünmek için fazlaca zaman harcayarak emek sarf edin. Başak kadını düzen meraklısıdır ve ona kirli, pis, düzensiz ve dağınık görünürseniz sizden uzaklaşmasına neden olursunuz. Zeki, iyi giyimli ve sağlıklı görünmeyi amaçlamalısınız ve özellikle tırnak, saç ve ayakkabılarınıza oldukça özen göstermelisiniz. Başak kadını sizdeki en küçük kusuru dahi bulacak ve size karşı kaydedecek kadar her şeyi detaylı gören gözlere sahiptir. Bu kadınlar terbiyenizden ve görgü kurallarını uyan yapınızdan özellikle etkilenecektir. Bu nedenle her zaman dakik davranarak kapıyı onlar için tutmak ve siz oturmadan önce onun oturmasını beklemek gibi nazik davranışları unutmayın. Bu size eski moda gibi gelebilir ama bu kadınların artı puan almaları için sizden bu önemlidir. Artı puan kazanacaksınız eski moda demeyin. Başak kadını aşırılık ve sahteliğin tüm çeşidinden nefret eder. Onun kalbini etkilemeye çalışırken her şeyin azının iyi olacağını hatırlayın. Sığ ve samimiyetsiz bulduğu için ona karşı aşırı itifattan kaçının. Takdir veya minnetkarlıkla alakalı dürüstçe söylenmiş birkaç söz onunla ilgilendiğinizi anlaması için yeterlidir ve fazla mütevazı bir yorumda bunu geri çevirecektir. Bunun yanı sıra onun çekici bulduğunuza içinizden gizlice sevinecektir espri her zaman güzel şekilde karşılık verme eğilimlidir. Fakat kötü şakalar ve gürültülü kahkahalar, gülmeler ona göre değildir. Başak kadınlarının ironi duygusunun fazlasıyla gelişmiştir ve bu son derece eğlendirici şekilde alaycı da olabilir. Başak kadını zekice nazik şakalar yaparak güldürün. Bu sayede onu baştan çıkarma şansınızı yavaş yavaş artırmış olursunuz. Nasıl hissederseniz hissedin. Havalı ve aklı başında olmaya çalışın ve asla ama asla küfür müfür etmeyin. Başak kadınları kontrol edilemeyen taşkınlıklardan, abartılardan rahatsız olurlar ve küfürlü konuşmaları çirkin bulurlar. İyi tanımadığınız bir başak kadından duygularınızı açmanız onu korkutup kaçırabilir. Akıllı ve duyarlı olduğunuzu gösterirseniz ve sakin, mantıklı şekilde anlatırsanız sizden daha çok etkilenir. Başak kadınları dış görünüşten çok zeka, akıl ve sağduyudan etkilenirler. Bu kadın aşka biraz eski kafalı yaklaştığı için sizin epey iyi olduğunuzu anlayana kadar fiziksel yakınlığı ertelemeyi tercih eder. Bu nedenle ilk buluşmada her türlü ilişki için ona baskı yapmak hata olacaktır. Başak kadının seyrek kadın tavırlarını anlamaya çalışın. Ancak bundan dolayı çekinmeyin. Bu kadınların birçoğu için bekarlık sorun değildir ve hayatlarında uzun süre romantizm olmadığında bu durumda kolayca başa çıkarlar. Sizden ne kadar hoşlandığını dikkate almadan durumu analiz edip buraya dair olup olmayacağına yani karar vermesi için zaman gerekir. Parasal zekanız karar vermesinde önemli bir neden olabilir. Maddi açıdan güvenebilmek başak kadını için çok çok önemlidir ve onu oldukça fazla etkiler. Maddi açıdan güçlü olduğunuz ve parayı dikkatli ve akıllıca harcadığınızı ona gösterin. Her türlü gereksiz olan nefret ederler. Geleneksel bir erkek olduğunuzu gösterdiğinizde ve hesabı her zaman siz ödediğinizde sizi daha çok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 Hatırlatıcı veya alarm kurmak istediğinizde, istediğiniz zamana denk gelecek şekilde muma bir çivi tutturuyordunuz ve mum o seviyeye kadar eridiğinde bunlar metal mumunun üzerine düşüp ses çıkararak sizi uyarıyordu. 3. Eğer baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşığı şeker yerseniz bu hararetinizi tamamen alacaktır. 4. Almanya'da pek çok bakım evinin önünde kafası karışmış yaşlı vatandaşların kaçıp gitmesini önlemek için yapılmış